Evet arkadaşlar yeni videoma hoşgeldiniz ee, Bu videoda şöyle bir şey yapacağız Bugün İki kere Açıldı Şimdi e. altta yani şurada Settings var Settings'e tıklıyorsunuz Bakın Background filtrese basıyorsunuz. Video Filters'e doğru basıyorsunuz. Açmasını bekliyoruz. Evet. Açtı. Arkadaşlar, e, yani siz hani yol olmayanlar için uzman Burada videolarının filtreleri olmadığı zaman üye olmamışsınız anlamına geliyor bu arkadaşlar. Ee, bu sıraya sonra geleceğiz, başka bir şey göstereceğim. Mesela bir tanesini örnek olarak şöyle bir efekt yaptım ben, suratıma ama şu anda e, burada değiliz. İstatistiklere girdiğiniz zaman e, burada versiyon 5.6.0 diyor. E şimdi bu versiyonun aynısını Google'dan bulmanız gerekiyor. Onu da şöyle yapacaksınız. Bir saniye. Şimdi Google'a Zoom, zoom Dolant diye yazıyorsunuz. Şuradan. Evet Dolant Center Zoom'a basıyorsunuz. Zoom güncelleme diyor. Şimdi benim versiyonum e, 5.6.0 Ben o versiyonun aynısını arıyorum Evet burada Hatta şöyle görüm gibi ben de bu göstereyim İstastiklere girdim Ve bakın Gördünüz mü Şurada 5.6.0 Burada da 5.6.0 Dovland'a basıyorsunuz ve Zoom'unuz güncelleniyor. Fakat e, bu güncellemelerde filtrelerin gelmesi için falan bir iki gün beklemeniz gerekiyor. Sonra Zoom'un ayarlarına e, profiliniz gelecek. Ya Facebook'tan ya da Google'dan üyelik yapabiliyorsunuz. Ben Face'ten yaptım. Yani Google hesabından yapmak biraz sakıncalı aslında. Orayı ben de tercih etmiyorum. Sonra üye olduğunuzdan iki gün sonra arkadaşlar... E, Zoom bilgisayarınızda şu logoyla şu şeklinde yüklü olacak. Ve açtığınız zaman da böyle bir şey çıkacak karşınıza. Ee, buradan kendiniz canlı yayın açabileceksiniz. Vesaire e, bir şeye ya da derse kolay girebileceksiniz. Sonra burada takvim oluyor. Share screen, ekran paylaşma falan. Sonra şu resminizi değiştirebilirsiniz. Bir saniye. Buradan Zoom'da görüştüğünüz arkadaşlarınızın ismini yazıp bulabilirsiniz. Mesela burada e, sonrasında bir arkadaşınız sizin yayınınıza girmek istediğinizde e, Copy Invitation'dan ona ID'ye atabilirsiniz ve e, passwordu onun için edit'e basmanız gerekiyor. Mesela benim password'üm kaç? Yani şifren. 8T, 8T, 6C. Ee, Bunu arkadaşınıza zoom'dan mesaj olarak atıp ikiniz yayında konuşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, üye olduğunuzda bu tür özellikler karşınızda olacak. Şuradan background filter'sa bir kere daha girelim. Evet girdik. Ve video filtreleriniz burada oluyor. Hatta bir şey daha göstermek istiyorum. E, bu arada yeni iki tane daha video gelecek. Bugün ya da yarın. Yani yükleyeceğim onları. da. Sonra şuradan sakal yaptım mesela. Aa anlamsız oldu ya. E, bunları suratınızdan yok etmek istediğiniz zaman da Noine tuşu var şurada. Noine'a basıyorsunuz. Filtrelerde de aynı şekilde küçük bir tane. Sonra zaten e, virtual Backgrounds'ı biliyorsunuz yani. Bu arka planları size zoom veriyor. Yani bunları kendiniz yapamıyorsunuz. Zoom veriyor. Tabi üye olduğunuz zaman e, oluyor bunlar. Sonra burada Blur diye bir şey var. Ekranı bulanıklaştırıyorsunuz. Oyunda da yine hiçbir şey olmuyor. Normal. Normal. E, profiliniz falan Upgradeleme Editleme her şey burada çıkıyor Olduğumuz zaman e, Videomuzun burada sonuna gelelim Daha fazla böyle güncelleme videolarının Gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup Videolarımı